18 Ağustos 2019 Manisa Saruhanlı Büyük Belendeyiz. Evet. Rekor gelişim müşterimiz Mustafa Kaynar. Daha önce bir iki yıl, iki buçuk yıl önce burada bir diğer bahçesi vardı çekmiştik. Burada da zeytin bahçesinde rekor gelişim kullanmaya devam ediyorlar. Burada neler oldu? Neler değişti? Burada ne oldu? Zeytinler güzelleşti. Sükün her sene vermeye başladı. Zeytinler her sene vermeye, her sene başladı. vermeye başladı. Aynı şekilde. Toprağı yumuşattı. Toprağı yumuşattı. Şimdi Hı? toprakta yürürken bile Toprak ki yürüyemek hissediyoruz. Şimdi bura e, hisseli bir yer, bölünmüş bir evet. tarla. Üst tarafında şöyle gösterelim. Bu e, şu an görünen ağaçlar da kullanılmamış. Evet. Yani bunlar bu bölgede ağaçlar. Bu taraflarda yok. Şu bu ağaçlarda var mı? Bunlarda da yok. Bunlarda da yok. Şunu da gösterelim yanımızda. Ve bunlarda zeytin de yok. Yok. Ve ee, bunlarda geçen sene de yokmuş. Geçen sene de yoktu, belli yok. Geçen sene de yoktu, bu yıl da yok. Ee, şöyle yapalım, kullanmış olduğumuz bölgeye doğru gidelim şimdi burada yürürken söylediğiniz olayı biz zaten biliyoruz ama evet, yumuşak yürürken yumuşak şöyle gidelim. Şimdi burada hangi çeşit zeytinler var şey olarak? Edremit var. Edremit var. Trilya var, tekir var. Trilya var, tekir var. Şimdi bu aralara dikmişsiniz. Evet. Yeni diktiğimiz ağaçlar. Kaç yaşında bunlar? 3 yaşında. Şöyle gelelim buradan gösterelim. 3 yaşında, yaşında ağaçlar. Yani e, Sulama ile ilgili suluyorsunuz ama herhalde suyla ilgili de bir su, sıkıntı su var. Bir şey Sul sulanmıyor yani. Bunlar sulanmıyor, sulanmıyor. Şimdi bu hangi çeşittir? Edremit. Edremit Şöyle geçen sene var yılı olan. Geçen sene vardı. Var değil. yılı. Bu sene yine var. Şöyle aradan gösterelim. Sürgünlerimiz de aynı şekilde var. Evet. Gidelim şöyle aşağı doğru. Burası kaç dönümdü? Burası alt dönüm. 6 dönüm. Şöyle gösterelim zeytinlerimizden de. Şöyle görünüyor. Bukarlara doğru gösterelim. Bölgede zeytinle ilgili zeytinin tutumları nasıl bu sene? Zeytin tutumunda yok. Zeytinler düşük yani. Zeytin Bunlar yok. rekor gelişim kullandığımız için güzel. Rekor gelişim kullandığımız için şimdi biz bunu söylüyoruz. Zeytinde var yılı yok yılı ile alakalı. Ee, zeytin bir önceki yıldan sürgünü yaparsa bir sonraki yıl zeytini tutuyor doğru evet, mu? doğru. Şu tutuma göre Mesela şurada, gösterelim. Şurada, şöyle tutum var. Bu da Yeni Yıl sürgünü, doğru mu? Evet doğru. Geçen yani, senede çok zeytin vardı bunlar. Bir de e, zeytinle ilgili e, çok iyi bir yıl olmadı. Olmadı net. doğru. Çünkü net. yağmurlar çok yağdı, kış biraz uzun sürdü vesaire vesaire. Şöyle gösterelim bundan da. Bunu çeşidi nedir? Bu tekir. Bu da tekir. Şöyle gösterelim. Yakın çekelim şöyle bir. Bunların hazretine ne kadar var? 2 ay var. 2 ay var. Kalibre olarak nasıl şu anda? 2 numarada. 2 numarada. Yani 2 ay o, o var. İki gösterelim iki şöyle. Şimdi e, burada şu sürgünler de aynı şekilde. Sürgünler burada yani. da aynı. Şöyle gösterelim. En azından bölgemizdeki Büyük Belen bölgesindeki üreticiler. Görsünler. Yani farklı farklı çeşitlerde e, yok yılı diye bir olayı kaldırmış oluyorsunuz. Evet. Ağaçlarınız. Çok canlı. Şu ağaç mesela. Bu ağaç kaç yaşında ortalama? 70 fardır. 70 vardır. Şöyle gösterelim şu zeytini. Yani mahsul anlamında. Kalibre olarak bunlar da gene aynı. Aynı, aynı seviyelerde. Çok umlu. Çok ee, şimdi Bak, şöyle söyleyeyim. Ağacınızın yaprakları şöyle gelin. Buyurun. Şimdi şu yaprak genişliği, yaprak kalitesi. Bakın şöyle göstereyim. Yani e... Son derece geniş. Bak şu yeni sürgün. Şöyle. Genişlik anlamında. Meyve tutumu da güzel. Şöyle bu taraflardan da gösterelim. Yani şöyle yakın çekelim. Şöyle zeytini. Üstü sırlı zaten şey olarak. Bu da sağlıklı olduğunu gösteriyor. Artı hem sürgün hem şey var. Şimdi burada böyle gösterelim. Gidelim. Şöyle gidelim. Yani buradan daha net görülüyor. Şuradaki görüntü. Yani hem sürgün. Bakın şuraya gösterebilirsek. Şu şu bölgeleri. Şuradaki tutumları görüyorsunuz. Yani çok yüksek miktarda. Bak şuradan daha yakın. Şöyle gösterebilirsin. Şunlar. Bu şekilde gidiyor. Buraları da herhalde Burada aynı atılma, şekilde. Atılmayan Buraları atılmayan bölge. Şimdi... Şu ağaçta var mı? Yok. Atılmamış. Atılmayan ağaç. Şimdi Yok. atılan ağaçla atılmayan ağaç arasında çok büyük e, fark, sürgün fark. farkı var, var. Renk farkı var. Canlı meyve kalibresi daha iri. E, rekor gelişimi öncelikle büyük bölen zeytin üreticilerine tavsiye eder misiniz? Ederim, ediyorum zaten. Tabi burada daha farklı ürünlerde kullanılanlar da var. Yonca için kullanan bir ağabeyimiz da var. İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim Bey var. Ee, o pek Videoya girmeyeyim dedi. Onu, Yakışıklı görünmem dedi. Onun yonca, <gülüyor> Yonca'da da kullandık. Yonca'da da kullandık. Evet. Ne oldu Yonca'da mesela? Ne oldu? Siz ne gördünüz Yonca'da? %100 artışıyor. Şimdi kaç balyadan kaç balyeye çıktı mesela? %100'den 200'e çıktı. %100'den 200'e çıktı. Ee, bu yonca'nız kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında bir yonca. Ee, burada tabii ki siz de bu şeyi gördünüz. Bu topraktaki değişimi siz de mutlaka tespit etmişsinizdir. Evet. Ee, şimdi Mustafa abi burada sürüm yaparken traktörle İkinci vites sürüyormuş. Evet. Daha önce e, belki bir takviye gidiyordu. Daha evet. ağır devir gidiyordu. Şu an e, traktörle böyle boşmuş gibi gidiyor. Toprak gibi. o kadar gevşek. gevşek. E, biz teşekkür ederiz. Var mı buradan söyleyeceğiniz? Öncelikle Büyük Belen, Saruhanlı Zeytin üreticisi olan Akşisar'dır. Farklı illerde üreticiler sizi izleyecek. Her üretimci rekor gelişim tavsiye ediyorum. Yani gönül rahatlığıyla tavsiye tavsiye Şunu ederim. söyleyeyim. Rekor gelişim Verdiğiniz e, para karşılığı size para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Kazandırıyor, kazandırıyor. değil mi? Kazandı. Hani, kazandırıyor. Sizin cebinize kendisini değil de ekstra para kazandırıyor. Şu görüntü 3 yıldır aynı yerden zeytin alıyoruz. 3 yıldır var yılı yok yılı yok. Var yılı yok yılı yok. Şimdi e, ben bir şey hatırlatmak istiyorum. E, rekor gelişim bir ilaç bir gübre değildir. Bir evet. Toprak düzenicisi sınıfında üretilir. 11 yıldır vardır. E, Türkiye genelinde yetkili bayilerimiz var. Bayilerimizden e, ürün alan müşterilerimize... Açılmamış, kırılmamış, bozulmamış GTS kodlu ürünler almalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Sizlere bölgenizde bu e, da bunun aynısıdır, benzeridir gibi ürünler lanse edilmiş olabilir, edilebilir. Bizimle hiçbir alakası yok. E, yetkili bayilerimizin zaten yetkili Biz. belgeleri vardır. Biz bu de... konuda da uyarmak istedim. Herkesin mutlaka bir ürünü vardır, üretim yapıyordur. Tamam. Ama birilerinin sırtına yaslanarak değil de delikanlıca çıkıp da ürünü sahaya sunup, çünkü 11 yıldır biz de buralarda enerjimizi harcıyoruz, zamanımızı harcıyoruz, evet. paramızı harcıyoruz. Bir yer, e, bazı zamanlar oluyor ki e, üreticilerin de aynı şekilde zamanlarını harcamış oluyoruz. Ama onlara sonuç olarak e, bu sonucu vermiş oluyoruz, sağlamış evet. oluyoruz. Bunu <gülüyor> da uyarmak istedim. Varsa söyleyeceğim ya, gelip şey. Gelip bakabilir mesela yer burada. Yer burada. Muht olarak söyleyeyim de. burayı. Büyük Belen'de ne diye geçer burası? Daralar mevkii. Daralar mevkii. Ee, biz teşekkür ederiz. Bize gezdirdiniz, zaman ayırdınız. Size de teşekkür ediyoruz. Evet. İnşallah yani sizin